Evet, hepinize iyi günler dileyerek e, Arapça haber başlıklarını sizler için okumaya başlıyorum. Arkadaşlar, bugünkü haber başlığımız Spotting Arabi gazetesinden ve kanalından, televizyon kanalından seç, seçtik. E, bu haber başlığımızın tarihi ee, 6 Mart 2021'i taşıyor. sayfanın ee, başında Covid-19'la ilgili gün itibariyle yani 6 Mart itibariyle dünya üzerinde ki sayılar veriyor. Adedül musabin vaka sayıları Yani bu hastalığı yakalananların sayıları 116 milyon ve 100.000 mi ve milyon arkadaşlar Şifa bulanlar. Afiyet bulanlar yani hastalıktan kurtulanların sayısı yakalanta kurtulanların sayısı Hesset milyon 70 2532 ve vefat edililen sayısı milyonel ve vefat edililen sayısı da milyon bin ne ihtiva ediyor Hakı Babab papanın çantası Fransız. Papa Fransız'ın çantası es-sevde. Yani nedir? Elinde siyah çanta var. Basında merak ediyor. Acaba çantanın içinde ne var? Bununla ilgili bir haber, bir yorum yapmış. Adet tekrar etti. Yayıldı. Suratü Papa Francis, Papa Francis'in resmi. Ve, huve, ve o, yahmilü hakibeten sevde. O siyah bir çanta taşırken çekilmiş resmi yayıldı, yayınlandı. İndesu ee, O'dihi çıkışı esnasında Lisülle mi taireti uçağın merdivenlerin çıkışı esnasında müteveccihen ile Irak'a giderken uçağın merdivenlerin çıkması esnasında elindeki siyah çanta ne yaptı? Taşıdığı siyah çanta ıhı ee, Tekrar akıllara getirdi. Nedir? El-Yevmul <gülüyor> Cuma, Cuma günü, tesâüle sorular, min an muhtevel hakiybeti, çantanın muhteviyasından ihtiva ettiği şeylerden, ve mede ehemmiyetihe bin nisbeti lil baba ve baba açısından, baba açısından önemini, yani, ee, hem içinde ne var hem de papa açısından önemi nedir? Niye kendisi taşıyor devlet başkanı olarak? Ve bi hasbi ve seyli alem ve medya araçlarına göre e, naklettiğine göre onlara göre nedir? Keşefe e, açıkladı, ortaya çıkardı el baba, papa papa, Francis papa Francis Açıkladı, ortaya koydu, sırrı giderdi, esrarı giderdi. Sırra muhteva hakibetihi, çantasının muhtevasının sırrını, yani içinde olan şeylerin sırrını ortaya çıkardı. Bir vaktin sabitin daha önce gerçekleştirdiği bir vaktin sabit daha önce nasıl hilale muhtemer muhtemer kongre demek toplantı demek sahafiyin basın toplantısı veya basın açıklaması esnasında alat daireti uçağa binerken uçağa binerken işte çantasının sır içindeki e, şeylerin sırrını bir basın toplantısında ne yaptı tabi ne zaman fiyye oluyor Yülyü ayında. Ne zaman? 2013. Elfe, elfen ve selese aşağı. 2013 yılında. O ne zamandı? Beyneme o esnada kâne idi Fi tariqatin ile Filipin. Filipin'e doğru giderken. ya yani Filipin yollarındaydı. Filipin'e yol, yolcuydu. Filipin'e ziyaret yapıyordu. Ee, nasıl ziyaret? Fî ziyaretihil ule İlk ziyaretiydi. Be'ade tevellihil bababiyyedik. Papalığa seçildikten sonraki ilk Filipin ziyaretini 2013 yılındaki orada açıklıyor. Ve Kalebe dedi ki lem yekün olmadı miftehul kumbuletiz zerriyeti, zerriyeti, zerriyeti. Yani bu açıklamam ne olmadı? Nükleer, bomba, düğmesi olmadı. Yani böyle patlatma bir şey yok diyor. Hasanen güzel, güzel, ''küntü ehmilühe'' taşıyordum, çantayı taşıyordum, ''le enne'' çünkü ''haze me kuntü ef'alhü deymen'' çünkü bu sürekli yaptığım şeydi, ''ef'alhü'' yapıyordum, ''deymen'' yani ''küntü ef'alhü sürekli yaptığım şeydi ''indeme usafirû'' yolculuk yaptığım esnada ''ehmilühe'' onu taşıyorum ve bu dâhili ve onun iç, içeride, yani çantanın içerisinde, mâdâkâne hûnâkâ. Orada ne vardı? Hûnâkâ, orada mâdâkâne ne vardı? Kâne hûnâkâ, orada vardı şefretun, halâkatin, e, tıraş bıçağı. Tıraş vardı. Ve kitabu ı ve kaside kitabı. Ve kitabu ı ve mev'ize kitabı. Yani bazı kitabı Ve kitâb-ı ve okumak için kitabı. Keme ahdartu, getirdiğim gibi, hazır ettiğim gibi, yan çantanın içinde, kitaben bir kitap, anıl <gülüyor> kıddîseti, kıddîse yani rahibe, e, tîriza, e, rahibe tîriza ait bir kitap getirdiğim gibi, yani o çantanın içinde rahibe tîriza ait, tiresseye ait de bir kitap vardı. Elleti <gülüyor> öyle... Kıddîs'e ki, öyle rahibe ki, ben ona inanıyorum. Yani onu seviyorum, değer veriyorum anlamında. Burada da el-Papa, el-Baba, Papa, el-Francis, papa, el el papa, papa Francis, müteveccihen yöneliktir. Gidiyor, iler Irak'a Irak'a gidiyor. Yani Irak'a yönelmiş, el sallıyor. Allah'a sonladı diyor. Ve edafe ve ekledi, edafe, le taleme akastu haqibet. أَكَسْتُ حَقِيبَةً مَعِي عند esseferi, yolculuk esnasında beraberinde çanta aldığıma göre, madem aldım, اِنَّهُ اَمْرٌ طَبِعِيٌ garantiz içerisinde, tırnak arasında, bu doğal bir şeydir. Lakin lakin, فَقَدْ يجب أن طَبِعِيِّنَ ve bizim doğal olmamız lazım, tabi olmamız lazım, لَا عَرِفُ Bilmiyorum. مَا تَقُولُهُ غَرِبٌ senin söylediğin şey ma taqulu ma şey söylediğin garip, gariptir. Tuhaftır. Ba'du şey bir kısmı, bi'nisbetun li, bir nisbetli. Bana göre yani bana benim açımdan, benim zaviyemden bir kısmı garip geliyor. En-surete şüphe yok ki resim intesheret yayıldı fi cemi'i'n-ahl-alem. Tüm dünyada yayıldı. Cemi anha, bölgelerden, dünya bölgelerden yayılır. Lakin ne? Lakin, fakat yecbu enna'tâde, alışmamız lazım. Ale ennekuna tabi'ine, doğal olmaya alışmamız lazım. El hayâtul tabi'iyyete, hayat doğaldır veya doğal hayat. La arifu, bilmiyorum. Mâ ize kuntü, eğer olduysam, قد أجبتü cevapladıysam, yani cevaplayabildiysem, ala sualike soruna cevap verebildiysem. Yani soruna cevap verebildi mi bilmiyorum. Eee veyasılu ulaşıyor, ulaşır. Papa Francis Papa Francis ulaşır ila al Irak'a Irak fi ziyaretin bir ziyarette, ziyaret yani yani, limdati 3 ayam üç günlük ziyaret için Irak'a ulaştı. Velleti ve öyle ziyaret ki tu'addul ule ilk olarak sayılıyor, kabul ediliyor. li reisil -ka el kasulikiyetil romaniyeti Roma, Katolik kilisesinin reisinin başkanını ilk ziyareti kabul ediliyor. Nereye? İlel biladil rafidine, rafidine Mezopotamya ülkelerine yaptığı ilk ziyaret olarak kabul ediliyor. Orada Hayfı ki Yezuru ziyaret eder, edecek, ediyor. Hilal-el Asimet'i başkenti Bağdat'ı. Yani orada ne yapacak? Bu süre zarfında Hilal, süre zarfında başkent Bağdat ve Necefe ve Necefi. Ee, vel, ve vadi Uğur ve Ur Vadisi'ni ve mudeni Erbil ve Erbil şehirlerden Erbil Musul, ve Musul ve Musul'u ve Kerkük ve, ve şehirlerden Kerkük, Musul ve Erbil'i ne yapacak? Ziyaretecek. Kemen yatıdamman ve kapsadığı gibi e, bernameci ziyareti ziyaret programının kapsadığı gibi yani bu ziyaret programında ne var? Kerkük, Musul, Erbil, Vadiur ve Necef, Bağdat başkent Bağdat'ın ziyareti var. Ayrıca Arba'a Kutab'in, Papaviyet'in bir de dört tane Papa konuşması ya dini konuşmayla ve Kutbateyni ve iki hitap, iki konuşma ve salatin ve dua ala dahayel harbi, harp Savaş kurbanlarına iki yani savaş kurbanlarına dua ve iki tane hutbe şeklinde bu haber başlığımız burada bitiyor. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler dilerim.